Herkese merhaba, Foundation'ın sezon ortası incelemesine, ilk 3 bölüm için yaptığım incelemeye neredeyse hiç ek yapmadan sadece o kritikte endişe duyduğumu belirttiğim bütün noktaların ne yazık ki çoğunun devam ettiğini hatta teyit edildiklerini söyleyerek başlayabilirim. Bu kritiği fazla uzun tutmayacağım bu yüzden, sezon sonu eleştirimde topluca kallavi bir şekilde eleştirmeyi planlıyorum ve tahminim o ki ne yazık ki yüksek bir tahmin, bütün korktuğum şeylerin çıkacağı, ve 3 haftadır sürekli canlı tutmaya çalıştım. şimdi buradan yükselecekler, ritimlerini bulacaklar düştükleri yerden çıkacaklar bu umudumun artık söndüğünü dizinin geri dönülmez noktayı aşıp artık vasatta demir attığını buradan sadece daha kötüye gidilebileceğini söylemek zorundayım bu korkularım sadece bu son 2 bölüm yüzünden de olmadı bu 2 hafta içinde rotundaki bütün kötü kritikleri de okudum 23 taneydi ...ki bu eleştirmenlerin bazıları bütün sezonu seyretme şansına sahip olduklarından... ...daha tutarlı, daha dolu kritikler yazabiliyorlar. Ve onların yazdıklarından da gördüğüm kadarıyla dizinin artık iflah olma şansı pek kalmamış. Misal ben dizinin ilk Salvador Harding krizini atlatıp daha da ilerlemesini bekliyorken... ...bütün sezonu seyreden eleştirmenler hikayenin hiç de o kadar ileri gitmediğini görmüşler. Biri dizi için şey yazmış... Sadece ilk 100 sayfadan 10 bölüm yapmak, Hobbit'ten 3 film çıkarmak da eşdeğer bir iş olmuş. Ve bu benim de en büyük endişemdi. Hikayeyi sündürüp bütün yoğunluğunu azaltmak, araya bir sürü yeni şey sıkıştırıp hikayenin akışkanlığını bozmak, tempoyu bir türlü tutturamamak ve bütün bu kusurlar düzelmek yerine katlanarak artıyormuş. Ki zaten 4 ve 5. bölümlerde Hardin hikayesinin tek bir yere muhlanıp kaldığını, bir iki geri gidip bir türlü seyirciyi kavrayamadığını herhalde artık hepimiz görebiliyoruz. Bu gereksiz özgüven, ne yapsak seyrederler fikri niye stüdyoları bu kadar kavramış durumda onu da anlamış değilim. Yani hızlı ve akıcı bir hikaye anlatıp seyirciyi o şekilde yakalamak yerine baştan yani nasılsa seyreder bunlar deyip sürekli bir intro anlatıyormuş gibi hikayeyi sündürmeleri bu sayede aboneleri tutup bakın sonra neler neler olacak diye seyirciyi bu şekilde tutabileceklerini sanmaları sanırım en çok da bu süper kahraman franchise'ları sonrasında bir salgın oldu. Hep sonraki filmlere atıf yapılarak anlatılan hikayeler yüzünden böyle bir anlatım tarzı gelişti. Oysa o franchise'lar aslında ilk olarak dört başı mamur başı sonu belli hikayelerle yakalamıştı seyirciyi ve sonra yakaladıktan sonra Sürekli sonrası için hazırlamalı hikayelere başlamışlardı. Sen şak diye sıfırdan bir dizi yapıyorsun. Niye seyirci hemen bağlansın ki sana? Ki bağlanmadı da. Foundation için bir fan kitlesi oluşamadı. Aldığı notlar havaya uçmadı. İzleyici yorumları ise neredeyse yerlerde sürünüyor. Olmadı. İlk eleştirimde de bahsetmiştim. Hikaye boyunca devam eden karakterler yaratmak için bazı hilelere başvurmalarını hoş görebiliyorduk. Ama bir yere kadar. O yerde başvurdukları metodun hikaye içindeki mantıklı yeri ki klonlamaya ben bu yüzden karşı çıkmıştım. Yoksa klonlama hikayesinin kendisiyle değil derdim. Başka bir hikaye içinde çok zevkli seyredilecek bir şey olabilirdi bu klonlama. Ama vakıf hikayesiyle uyumsuzluğu üstüneydi benim eleştirim. Sonra bu mevzuya tekrar döneceğim. Şimdilik atlayacağım bunu. Son videoya kalsın. O hoşgörümüz ekledikleri şeyin ne kadar çekici olup olmadığıyla sınırlı o insan için. Yani derdim aman kitaba uygun gitmiyorlar değil. Tamam isterlerse kitaptan farklılaşsınlar. Ama farklılaşırken ilginçliklerini koruyabilsinler. Gail'in geçmiş hayatını seyretmek bu yüzden vakıf hikayesini neredeyse 4 bölümdür kaldığı yerden bir türlü ilerletememek bu vakıf hikayesini izlememizi sırf Gail'in gezegeninde iklim değişikliğine karşı gelince ne olacağı tipinden bir alegori göreceğiz diye geciktirmek çok sıkıcı. Gale'in vakıf hikayesine cidden gerek yok. Ama hadi koydular, bari bizi sıkmasın anlattıkları şey. Herkes prodüksiyonu övüyor. Da prodüksiyon demek sadece CGI, dekor ve kostüm mü demek? 5. bölümdeki piyes gibi muharebe sahnesi neydi o zaman? Yani rezalet bir kavga dövüş koreografisi ve bunu gizlemek için yarım saniye bile sabit durmayan kamera neydi? Yani müthiş prodüksiyon dedikleri bildiğin ikinci sınıf sci-fi channel dizisine döndü birden izleyici aksiyon lazım deyip olabilecek en jenerik, en klişe, en beceriksiz aksiyon sahnelerini seyrettirmek neydi? Ah, neyse, çok şey var anlatacağım ama tutuyorum şu an kendimi. Dizinin bilim dışılıkları da daha devam edeceğini öğrendim. Şu Starbridge konusunda Foundation forumunda bir soru yazdım. Gelen cevap pek tatmin etmedi beni. Çünkü bugünün bakış açısıyla bir cevap geldi. Oysa benim sorunum... Bu Starbridge'in 30 bin yıl sonraki galaktik imparatorlukta bir yeri olup olmadığıydı. Bundan ilk kritikte bahsetmedim. Oysa asıl bu yüzden bu ne bilimsizliktir diye bir isim vermiştim videoya. Sonra çıkarmıştım. İlk kritikten hemen fazla yere vurmayın diziyi demiştim. Bu mevzuyla ilgili derdim şu ki yer çekimini çoktan yenmiş, bütün gizemlerini çözmüş ve bu sayede de bütün galaksiyi kolonize etmiş bir uygarlığın uzay asansörü gibi tek amacı gezegenin yer uğraşma derdini yok etmek olan ancak bugünden bakınca modern sayabileceğimiz ama o günden bakınca öküz arkasındaki saban gibi ilkel bulacakları bir konseptin dizide bir yerinin olmaması. Biraz uzun bir cümle okurdum kusura bakmayın. 2100 yılında geçen bir dizi yapıyorsanız yer henüz yenememiş insanları anlatıyorsanız o zaman kullanılabilecek bir konsept bu. Ama bunu alıp ufacık gemilerin bile şak diye yükselip derin uzaya çıkabildikleri, hovercraftların olduğu, yer çekiminin hiçbir gizeminin kalmadığı bir geleceğe atınca e, insan bu ne bilimsizliktirden başka bir şey diyemiyor. Keşke en büyük derdimiz bu olsaydı. Daha da kötüye gideceklermiş. Selden'ı matematikçiden çok falcıya çevirdiklerini, Goyer'in psikotarihi anlamadığına dair belirttiğim endişemin hakta çıkacağını da öğrendim bazı kritiklerden. Ki Selden gelecek bölümlerde... Spoiler sayılmaz rahat olun. Kitlelerin hareketlerinden ziyade bireylerin bile ne yapacağını görmüş şekilde resmedilecekmiş. Yani Zaten o da olursa artık diziyi seyretmeye herhangi bir sebep kalmayacak. Bu ufak eleştiriyi burada keseyim. Sezon sonunda hiçbir şey içinde tutmadan baştan sona diziyi yerden yere vuracağımı hissediyorum. Bir eleştirmenin söylediği bir cümleyle bu ufak videoyu bitireyim. 80 senedir Foundation'ın uyarlanmasını bekledi insanlar... Bu diziden sonra diyebiliyoruz ki hala bekliyoruz. Bu sefer de bu kadar. Videoyu beğendiyseniz şu kafaya tıklayıp kanala abone olabilirsiniz. Beğenlerinizi ve aboneliklerinizi lütfen esirgemeyin. Bütün yorumlara cevap yazıyorum. Twitter ve Instagram hesaplarımı da takip edebilirsiniz. Cuma gününüzdeyseniz Patreon hesabıma da beklerim. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.